Ekli adaylarından ne tür beklentiniz var? Hiçbir beklentimiz yok. Hepsi beş para etmiyor. Görüyorsunuz. Ha? Çevre temizliğine bakar mısınız? Her taraf berbat. Görüyorsunuz, beklentimiz yok. Gördüğümüz şeyleri görüyoruz zaten iyi. Yani herkes seçim vaktinde kendini aday gösteriyor, vaatlerde bulunuyor. Ama maalesef gözlerimiz görüyor. Kör değiliz. Biz e, hayırlısını temenni ediyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Ama insanlar kendi gözleriyle görsün ve idrak etsin. Başkalarının duyumlarıyla değil yani. Rabbim hayırlara vesile Kim Milletvekili adaylarından ne tür beklentileriniz var? Ve beklentilerimiz çok. Yani SİRT'in <gülüyor> özellikle şu andaki yolları, SİRT için iş istidamı, beklentilerimiz var. Peki SİRT'teki partilerin milletvekili dağılımı sizce nasıl olur? Hangi parti kaç milletvekili çıkartır? Valla günümüz AK Parti'den yani. Ben üçünde de gitmesini isterim. Ama görünürde ya iki AK Parti bir HDP ya iki HDP bir AK Parti gibi gözüküyor. Valla hiçbir beklentimiz yok. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Bugünden sonra da bir şey yapacaklarını zannetmiyoruz. 2-1 ya veya 3'e 0 olur. Yani 92 bir olacak. HDP eski adıyla. Valla hiçbir beklentimiz yok. Hepsi aynı. Hepsi Herkes kendi cebine bakacak. Yine. Hepsi kendi ekmeğinde. 2-1. HDP-2, AKP-1. O da hiçbir şey de. istemiyoruz. Sadece reisimizi istiyoruz. AK Parti'ye Milletvekili adaylarından ne tür beklentileriniz var? Her şeyi hiçbir şey beklemiyoruz kimse. Güzellikler olacak. Vallahi herkes kendi menfaati içindir. Yani sana nasıl söyleyeyim? Herkes kendi adamını koyuyor işe. İki tane yeşil sor parti bir tane de diğerlerinden alırlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee, ekonomik bir de yolları düzeltsinler. Yollardan çık geçir. Bir de ekonomist de. Peki sizce milletvekili dağılımı nasıl olur? Hangi parti kaç milletvekili çıkartır? Onu hiç bildiğim yok. Onu insanın şansına yani. Allah'ım şu an bir beklentim yok. Neden bir beklentiniz yok? Ekonomiye bakıyorum. Vallahi hiçbir beklentim yok. Ben bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Bence HDP 3 0 önde bitirir. Vallahi SİİRT'i düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Özellikle bu çinko fabrikasını ona bir el atmaları lazım. Çünkü şu anda yüzde diyelim Türkiye genelinde yüzde sekseni işsizlik oranı var. Ama Siirt'te yüzde seksendir. Sadece Siirt'te yüzde 80'dir. Bunların bir çözüm yapmaları lazım. Sadece hani hani bir milletvekiliye bağlantı yapmayalım. Belediye de böyledir. Diğer kurumlar da aynı olması lazım. Çünkü bunlar yani birbirlerini tamamlıyorlar. Ama eğer tamamlayamazlarsa bu SİRT'e hiçbir şey gelişme yoktur. Batman bizim ilçemiz değil. Biz kalktık Batman'ı il yaptık. Biz bu sefer ilçe olmaya başladık. Kurtalan bizden daha genişlemeye başladı. Sadece SİRT 50 senedir aynı bölümdedir. Ben AK Partiliyim ama şu anda ben güvence alamadığım için... Yani oyumu tereddütsüz düşünüyorum. Yani ona mı vereyim mi buna mı vereyim? Vallahi şimdi sana desem yani Ak Partiyi çıkarır mı çıkarmaz? Ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Ak Partiyi buradan bir tane milletvekili çıkarmaz. De ben idrildim. Yani Sivriteki milletvekillerinden beklentimiz yani idrara yani katkı pardon Sivrite katkı sağlamalarıdır. Yani milleti içine ne gerekiyorsa yapmalıdır. Beklediğimiz yok gerçekten yani. Bütün vaatler aynı söyleniyor. Seçim sonrası üstünü çiziyorlar maalesef yani. Mesela bir Siyirt'e hizmet yapamadı şu ana kadar tam olarak. Hep yarı yolda bizi bıraktılar maalesef yani. Siyirt'eki milletvekillerinde daha öncekilerden daha çok umudumuz var ama iş sahası lazım buraya. Fabrika lazım. İnsanların içine gezmeleri lazım. Yeşil Sol Parti umudumuz üç tane çıkarması ama 2-1 olur her zamanki gibi. Standarttır burası. SİİR'teki milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Ne tür beklentimiz mi? Evet. Bizim oyumuz selo başkanı zaten. Hani düzeleceğini de sanmıyorum bu zaten sonra. Ne gelirse üst. Artık düşeceğini hiçbir şeyini sanmıyorum. Ekonomik her şey, her şey anlamında. Ekonomik ne istersen. Aklına gelebilecek her şey. Vallahi abi bizim bir sonuna kadar 3 HDP'nin şeyini düşünüyoruz. adaylarından ne tür beklentiniz var? Abi, siyasetle ilgilenmiyorum hiç. Sadece evet. müzikle ilgileniyorum. Kim milletvekili adaylarından ne tür beklentiniz var? Valla hiçbir beklentim yok. Neyse zaten gelen giden hepsi farklı farklı şeyler yapıyor yani. yani ne yapmasın isterdiniz peki? Kim gelirse böyle yapıyor. Aşın açıklası. Peki ben ne yapmasını? Bana... Yapmasın şey Valla hiçbir beklentim yok Allah. Yani gelen gideni vuruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar sihirte. Hiç, hiç sihir son durak olmuş. Hiçbir gelişme ilerleme yok. Mecliste gitmeseler de iyi olur. Bence Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1. Hiçbir şey beklemiyoruz. Koltuk sevdalısı oldu. Hiçbir şey beklemiyoruz. Ben pek fazla siyaset takip etmeyi sevmiyorum ama kim koltuğa oturursa o kazanıyor. Ben bunu biliyorum, bunu söyleyebilirim. Ya şimdi mesela iş olarak potansiyelimizi yükseltmesini talebimiz var yani en basit değil. Hani mesela buradaki gençlerin çoğu hepsi batıya gidip çalışıyor gurbetçi olarak. En basiti nasıl olması gerekiyor. Hani burada bir fabrika, herhangi bir iş tesisi açılması gerekiyor ki yani gençler dışarıya gitmesin diye. Şu yolların daha çabuk yapılmasını yani daha iyi bir hizmet bekliyoruz. Şimdi iki milletvekili adaylarının bir hizmetini görmedim ben. Yapmak yerine bozuyorlar. Bozmak yerine yapsınlar. Ben bunda, bunu bekliyorum. Bence yani HDP çıkarır. Başka da bir parti çıkaramaz. İki tane HDP, bir tane AK Parti diye düşünüyorum. Vallahi hiçbir türlü beklentimiz yok. Şimdiye kadar eğer bir şey yapmışlarsa yani neyi bekleyeceğiz ki? Yani ne yapsalar iyidir de hiçbir şey yaptıkları yok. Yani ne yapsalar iyidir. İstiyoruz da hiçbir şey yaptıkları yok yani. Yani desek bunu yapmışlar veya yapacaklar, yaptıkları hiçbir şey yok. HDP üç tanesini götürme ihtimalı var. Fakat ikiye birdir. Her daima. Fakat bu sana belli değil yani. Yeni kurulan partilerden dolayı hiç kimse net bir şey söyleyemez. Onlar dahi, milletvekiler dahi. Ne tür beklentimiz olacak ki? vallahi Siirt'te sahip çıksınlar yeterlidir. Siirt'i sahipsiz bırakmasınlar yeterlidir. Yani normal şartlarda 2-1 olur. HDP 2, AKP 1. Ama şimdi durumlar değişebilir. Siirt'teki milletvekilleri adaylarında ne tür beklentimiz var? Memlekete hizmet etsinler. Memlekete sahip çıksınlar. Makul Siirt'in tarihini değiştirsinler. Yani bence Siirt'te vallahi <gülüyor> biraz karışık gibi ama 2 HDP 1 AK parti alır diye düşünüyorum. de beklentimiz yok ama biz Her udu. Cumhurbaşkanına veriyoruz. Sana bir şey söyleyeyim. Zaten 20 yıldır AK Parti her türlü hizmeti yaptı Sirtada. Yapmadığı bir şey kalmadı yani. Gene inşallah devam. Yola devam gene. Gene AK Parti olarak biz gene AK Parti'ye vereceğiz. Şu an milletvekili adayı kim onu bilmiyorum. Ya olmazsa olmaz mı spor? Tabii ki. Eğitim. Olmazsa olmaz. Ulaşım. Nasıl ulaşım? Hem şehir içi hem şehir dışı ulaşımlar. Buradan Batman'a gitmek bile sıkıntı. Ya bu tarz şeyleri Çözme yönelik bir politika sergilerlerse biz seviniriz tabii ki. Ya ben de bir gencim, 23 yaşındayım. Ya beklentilerimiz bunlar. Az, öz ama olumlu, güzel şeyler bekliyoruz. SİİRT'te tabii ki bildiğimiz iki tane büyük parti var. HDP ile AKP. Büyük ihtimal HDP birinci olur, AKP ikinci olur. Ama kimine kadar çıkarttığı tam bir bilgim yok. E yalnız çok desteklediğim partiler veya düşünce yapıları değil. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Türkiye içinde, SİİRT içinde. Ben 67 yaşına girdim. Hiçbir millet o de bu sirte hizmet yapan vakki sefer sen sirtliysen Arap'sın Kürt'sün. Kürt ama Kürt olur. Bak sana yemin ederim şerefim namusum üzere iki sefer talih koşu sirte vurdu. Bir ana vatan döneminde Mahmut Çalapkulu belediye başkanlığı oldu. Bir de AKP'nin döneminde Mervan Gül belediye başkanı oldu. Gelsin bana desin, bir çivi çakmışım, bir eserim var burada. Ne hizmet bekleyeceksin? Şimdi sen diyorsun, hizmet bekleyeceksin. Ben ne hizmeti bekleyeceğim? Mervan, beraber hacca gittik. Haçta bir yerde dinlemeye gittik. Oturuyoruz, bak geldiği kulağıma dedi, ya sihir bir şeyleri, boş de bu si Vallahi dedim ne... Beynimden geçmiyor, zihnimde var. Ama senin hacinde kabul olmuyor. Yemin ediyorum hacın kabul olmuyor. Gel biraz o tarafa getir, biraz o tarafa getir. sirte hizmet yapacak, bir milata gidiyorsun, beklintin var mı? Yo Allah benim yok. Bu dili de yaratan bir tek Allah ismi var. 2012'de ben sirte açılış yapacağım, yol yapacağım dedi. 2000, İki, 2012'den bu güne kadar kurtarlandı, sirte yol yapılmamış. Evet, kimde bekliyorsun? Neyi bekleyeceksin? Ben bunu bekliyordum, açılacak. Ben kurtulana gidilir. geleceğim. Kapalıdır. Yani, Dediği bir namusum, bir şerefim üzerine ben şirin e, 2006'da açacağım. 2023'teyiz. Bu da yalan. Hangisine güven? Siyaset oğlum bu Arapçadan Fars, Farsçadan Arapçanın ortala, ortalamasında da siyasi yalan yalan dolan bir kelimedir. Siyasete giren yalanı da Haş astaghfirullah. Koran'ı da unutuyor, tek çıkar meselesine yapıyor. Ben diyorum, kendim düşüncemi söylüyorum, belki yanılırım. İnşallah bu sefer iş tane alırız. AKP almaz, yeşil sol alır. Ben yeşil solcuyum, ben Kürt'üm, tamam. Kürt kendi kimliğimle övünüyorum.